Şimdi namaz meselesi gündemimize girmiş, bununla ilgili dertleniyoruz ama bir yerlerde problemler var. Düzeni oturtamıyoruz. Yani bunu istikrarlı kılmak istiyorum, evet önemli ama günde beş defa her gün bu işi yapmak zor geliyor. Ne yapacağım? Bunun bir çözümü var mı? diyorsak evet kesinlikle bunun bir çözümü var ve bunu inşallah üzerinde beyin ile yaparsak, bu maddeleri, birazdan sayacağımız maddeleri hayatımıza düşünürsek namaz meselesi alemimize, hayatımıza inşallah kesin bir şekilde oturacak. Şimdi öncelikle namazın bir ağırlığı var mı? Evet şöyle baktığın zaman hayatımızda bir evet kılmam gereken bir ibadet günlük koşturman içinde gidip, abdesti alıp yapmam gereken bir ibadet. Yani aslında maddi olarak değil ama sanki psikolojik bir ağırlığı var. Çünkü her iki rekatta bir oturtup dinlendiren bir Allah bize maddi olarak namaza çok bir külfet yüklememiş ama sanırım bu işin en temel yorgunluk noktalarından bir tanesi psikoloji. İşte Üstad Bediüzzaman Hazretleri de bu yükü bizden alıyor. Bakın ne yapıyor? Namazın kafamızdaki o ağırlığını almak için şu cümleler çok muazzam bir merhem. Diyor ki, ey nefsim Acaba ömrün ebedi midir? Sonsuz mudur? Ve hiç kesin kat'i bir ispatın var mı ki gelecek seneyi bırak, yarına kadar kalacaksın, yarına kadar yaşayacaksın. Delil var mı? Yok. İşte sana usanç veren namaz ibadet değil, sana usanç veren hiç ölmeyecek gibi dünyada kalacağını zannetmek. 50 sene ben kesin yaşarım, 50 sene 365 günden günde 5 defa namaz çok zor ve zaten 50 sene yaşayacaksam namazla sonsuzumu kurtarmak, ahiretimi kurtarmak, cennetin kapılarını aramak, böyle bir şeye ihtiyacım yok der gibi insan psikolojik bir ağırlık hissediyor ve namaza da ihtiyacını biraz öteliyor gibi sanki. İşte Bediüzzaman bu cümlelerle aslında bunu yıkıyor. Diyor ki senin ömrün ebedi mi bir kere? Hayır değil. Yarına senedin var mı? Ya hiç düşünmedim ama yok. İşte sana zor gelen hep yaşayacağını zannetmek. Eğer yarın bu işin biteceğini bilseydin eğilip kalkıp şu yaptığın efor aslında çok zor bir efor değil. Ne yap? Sabır gücünü dağıtma, ölümü güzel bir tefekkürle bugün namaz kılacaksın bunu unutma bak. Merhem çok tatlı. Sadece namaz, vazifen aslında bugün, hatta bugün beş vakit bile değil. Sadece bu vakit, bir vakit. Mesela şu an öğlen vaktiyse, öğlen namazını kıldın. Artık sana farz namazı yok. Bak çok önemli. Senin üzerinde farz bir ibadet yok artık. Neden? Çünkü daha ikindi gelmedi ki. Gelirse kılarsın, gelmezse sen ikindiye çıkamazsan senin namazını kılarlar. Bak ne oldu? Ömrün ebedi mi? Değil. İkindiye var mı Yok. Şu anki vazifemi yaparım. E gelirse? Gelirse kılırım. Gelmezse benim namaza bakıyorlar. Demek ki günde 5 vakit namaz değil, o anın namazı farz. Ve yaşarsan namaz sana farz olmaya devam ediyor. Yani 50x365x5 vakit namaz falan farz değil çünkü namaz dirilere farz. Yaşadığın vaktin namazını kılmaya odaklanırsan psikolojik yorgunluktan kurtulursun. İkinci noktada ise acaba bu namazın ücreti az mı? Basit bir şey mi yani bu? Hani amel cihetinde çok yorucu olmayan bu iş acaba neticesi itibariyle basit bir şey mi? Yani şu kıldığımız namazın performansıyla gitsek, değil mi? Bir iş başvurusuna bulursak, ben günde beş defa oturur kalkarım. Her iki rekatta bir. Bir kere de oturur dinlenirim. Ve hani toplasan bütün totalde bir saat. Ama o an için on dakika yaparım, üç saat dinlenirim. Sonra beş dakika yaparım, üç saat dinlenirim. Sonra on beş dakika yaparım, üç saat dinlenirim. Yaparım, üç saat dinlenirim. Şöyle bir iş performansıyla bir iş başvurusunda bulursak, muhtemelen bize aylık bin lirayı bırakın. Belki bir çay bile ısmarlamazlar. Yani sen ne yapıyorsun ki? Bana ne? Ne yaptın şu an? Ama Allah öyle bir Allah ki, şu basit performansla sonsuzun anahtarlarını sana açabiliyor. Açacağını söz veriyor. Namazda cisme öyle çok ağır bir nokta yokken sonsuzun anahtarlarını verecek de bir fayda var. Yani bunu şöyle düşünebilirsin. Günlük mesela 10 saat çalışıyorsun 100 lira para. Birisi sana diyor ki gel şu 10 saatin içinden 10 dakika şurayı kas. 100 bin lira kıymetinde bir elmas bulacaksın. Sen yok ben 10 dakika oraya gelirsem şimdi 100 liramın 10 lirasını keserler. 10 lira gündeliğimden olurum. Ben o 10 dakika için bu 10 liradan vazgeçemem desen anama derlerken sen delirdin herhalde. Yani ne dediğinin farkında mısın? 10 liradan vazgeçemediğin neticede de 100.000 lira kaybediyorsun. Kendine gel, değil mi? İşte onun gibi günlük koşturmanın içinde cenabı hak diyor gel 10 dakika şu namazı kıl. Sana sonsuz kıymette bir hayatı vereceğim ki yapabileceğini de kainatta bir tohumu diriltmek kadar kolay, bir insanın bedenini bir araya getirip toplamak kadar kolay, evet ben öldükten sonra diriltebilirim, diyor. Sana 100 bin lira değil, milyon kıymetinde bir hayat bahşedeceğim dediğinde, yok ben gelemem çünkü işte günlük hayatımdan eksilir, 10 dakika, 10 lira kıymetinde günlük fani ömrümden çalınır desen, elbette ki divanelik yani delilik etmiş olursun. Ücreti az değil ama zahmeti çok az. Az bir zahmetle ebediyeti herkes kazanmak ister. Üçüncü nokta, bence en önemlisi namaz bir iman meselesidir. Namaz bir gönül meselesidir. Namaz, kulun Allah'ı büyük tanıma Evet Allah'ım sen büyüksün. Tesbih, tanzim ve şükürdür namaz. Bakar, evet Ya Rabbi sen benim Rabbimsin. Evet Ya Rabbi ben bütün varlığımı sana borçluyum. Evet Ya Rabbi ben de seni seviyorum demektir namaz. Dolayısıyla kulun Allah'ı fark edebilmesidir. Kulun kendi varlığında Allah'ı fark edebilmesidir. Yahu şu an işte bana bir gömlek hediye etseler, bir yemek ısmarlasalar, bunun arkasında bu işin zahmetine gireni ben görüyorum. Ama şu beden elbisemin gömlekleri dikmekten çok öte bir eforla, hatta öyle bir efor ki hiçbir fabrika, hiçbir usta, hiçbir mühendis bu bedene, bu kaliteyi, bu elbiseyi dikemez. Hiçbir terzi bunun altından kalkamaz. Ve o zaman bana bunu veren, benden biraz eğilip kalkmamı istiyor bu. Veya önüme sofralar, annen serdi veya şöyle lüks bir restoranda bir güzel bir et önüne getirildi. ''Ya benim bu etten aldığım tat, bu etin içindeki proteinden içine yerleştirilmiş lezzet ve bunu ben yiyebileyim de hayatından belki vazgeçmiş bir canlı ve bütün bunlar olabilsin diye benim için dönen bir saltanat. Çektiğim bir nefesle adeta bir akvaryumdaki balık gibi bütün bu evren akvaryumuna muhtaç olan ben, güneşten, bulutların hareketinden, dünyanın dönüşüne kadar bir nefesi için bütün saltanata muhtaç olan bir insan, bütün bunları yapanı görmeden hayat geçirirse bundan körlük olur. Ama kalp bunu görürse evet yarabbi sen yapıyorsun demek işte bu imandır. Tasdik ediyorum ki en kudretli insanın dahi altından kalkamayacağı işler bunlar ve bunu ancak insan ötesi sen yapabilirsin. Dediğin anda kalpte bütün bunları benim için yapana ya bir teşekkür, çok mu? Yani sofralar kurmuşsun birine, alıp şöyle elinin tersiyle ise yani üzüntüyü bırak, şeyi bırak, ya ben ne kadar bir insan dersin değil mi? Bütün saltanatı önüne koyacak. Bir nefesin için bütün bu saltanatı işletecek. Önüne lezzet aldığın şeylerin lezzetli olmasını sağlayacak. Ağzındaki tat reseptörlerinin tat alabilmesini beşer üstü bir teknolojiyle buraya koyacak. Ama sen elhamdülillah Rabbil Alemin er rahim demeyeceksin önünde hayretle, teşekkürle, onu büyük tanıyarak bir secdeye varmayacaksın. Bu kesinlikle insanın şükürsüzlüğüdür. Bu kesinlikle bir iman problemidir. Hayyâlesale çağrısına gelmiyorum. Ama ben böyle bir şey söylemiyorum. Oturduğun yerden hiçbir şey yapmadan öylece beklemek de bir gelmiyorum. Sen kimsin? Haşa demektir. Baban seni çağırıyor içerden. Ses vermiyorsun. Oğlum niye ses vermiyorsun? Yüzüne bakıyorsun değil mi? Biri sana bunu yapsa veya Hadi kal. Yani namaz bir iman meselesidir ve namaz bir farkındalıktır. Kendini ve kainatta dönen işleri fark eden gönül secdelerden kendini alıkoyamayacaktır. O yüzden kesinlikle tefekkürle, imanı kuvvetlendirerek bu farkındalığı sağlamak lazım. Üçüncü kısım aslında ilk ikisinden daha önemli olan namaz bir iman meselesidir. Burayı halletmek lazım. Bu noktada imanımı nasıl kuvvetlendirebilirim diyorsan yine aynı kanalda Sığınam TV kanalında oynatma listemizde iman eğitim setimiz var. Oradan Allah'ın varlığından tut, kadere, imana kadar, ahiretin varına kadar kısa kısa izahlar yaptık. O seriyi de mutlaka izlemeni tavsiye ediyorum. Bu noktada bu videoların tabii ki devamı gelecek. Günlük imanımızı bu şekilde kuvvetlendirelim ki içeriden itici bir güç bizi secdeye götürsün. Farkındalığımızı arttırabilelim ki bu farkındalık bizi secdeye götürsün. Günlük düzenli imanı kuvvetlendirme lazım. Son sözü Resulullah'la bitirelim. İmanınızı La İlahe Illallahla tazeleyin. Tazeleyin ki bu iş secdelere dönsün. Selamun Aleyküm.